Bugün 17 Şubat 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcundaki ay güne dikkatli ve pratik enerjiler veriyor. İş, kariyer ve maddi konularda yaşamımızda kararlarımızı etkileyecek, önemli girişimlerde bulunabilir bağlantılar yapabiliriz. Oğlak Burcundaki Mars ve Venüs arasında devam eden kavuşum açısı kişisel arzularımızı da güçlendirebilir. Cesur ve girişken davranabiliriz. İlişkilerde ilk adım atabilir, kendi duygu ve isteklerimizi ifade edebiliriz. Öğle saatlerinden itibaren iş, kariyer ve maddi kazançlarımıza daha fazla odaklanabiliriz. Plan ve programlarımızı rahat uygularken önümüzdeki günlere ait işleri de düzenleyebiliriz. Sorumluluk duygumuzun artacağı bu saatlerde otorite figürleri ve aile büyükleri ile ilişkilerde destekleyici olabilir. Akşam saatlerinde Ay, Boğa burcundaki Uranüs'le üçgen, Balık burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. Çevremize ve yeni gelişmelere hızlı uyum sağlayabiliriz. Bağımsızlık ve bireysellik ihtiyacımız artabilir. İçinde bulunduğumuz durumları fazla dramatikleştirmek ve kişisel algılamak yerine rasyonel davranmaya özen göstermeliyiz. Akşam ve gece saatlerinde Başak Burcu'ndaki Ay, Oğlak Burcu'ndaki Mars ve Venüs'’e üçgen açı yapacak. Enerjimiz daha yüksek ve dışa dönük olabilir. Sevdiklerimizle verimli vakit geçirebiliriz. Bir yandan da kendimizi güçlü ve güvende hissedebileceğimiz ilişkiler önceliğimiz olabilir. Engel gibi gördüğümüz kavramları aşabilecek güçlü destekler alabiliriz. Bu konuda bize yardımcı olacak kişiler çevremizde bulunabilir. Bu kişilerin maddi manevi yardımlarından... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.